Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın merak edilen tüm soruların cevapları ve daha fazlasıyla birazdan canlı yayında. Evet sevgili izleyiciler doktorum yanımda devam ediyor ekranlarını yeni açanlara duyuralım doktorum yanımda tv360 instagram adresinden sorularınızı gönderin çünkü biz bugün bağırsak tembellerini sağlığını konuşacağız gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın bizimle beraber. Günaydın Orhan Hocam hoşgeldiniz. Merhabalar, merhabalar Nasıl? günaydın. Nasılsınız? Günaydın hocam hoşgeldiniz. Sizleri sorma teşekkürler. Teşekkür. Evet. güzel seni burada tekrar görmek. <gülüyor> Aa, teşekkür ederim, Birinci abi. haftamız yeni yayın döneminde. Evet. Başarılar diliyorum. Çok da güzel. Teşekkürler. çok teşekkür teşekkürler. Ederiz. Hocam nasıl geçti yazınız? Aa, yani pandemiden çıktık ama yani çıkamadık. Çıkardık, <gülüyor> olduk, çıkamadık. Ama yani dikkatli olarak geçti tabii. Biz yine maskemizi çıkarmadık, aşılarımızı olduk, mesafemizi de koyduk. Genelde açık havada kalmaya gayret ettik tabii. Çünkü Hı -hı. hani açık havada olunca bulaş 300de bir, binde bire inince ben her zaman... Eğer ki birkaç kişi bir araya gelecekse açık havada bir araya en, en güzel en güzel Şimdi biz böyle tembel öğrenci dediğimiz zaman hep şunu düşündün Hani notları düşük evet. e, derslerini ödevlerini yapmayan Çalışma. yani üzerine verilen görevi yapmayan e, çocuk olarak tanımlarız da evet. bağırsak dediğimiz zaman tembeli nasıl oluyor hocam? bağırsak tembelliği veya tembel da. Ee, bağırsağın hareketlerinde bir azalma vardır. Normalde bağırsak örneğin bir uçtan bir uca, kalın bağırsak özellikle bir uçtan bir uca yaklaşık olarak 24-32 saatte taşır dışkıyı. Mesela e, ince bağırsaktan dış, e, gelir gıdalar, kalın bağırsağa geçer. Buradan buraya 32 saatte engeç geç gelmesi gerek. Ama hı hı. eğer ki bağırsak tembelse... Bu mesafeyi 2 günde, 3 günde, 4 günde, 5 günde, 6 günde, 10 günde, 15 günde alabiliyor. Yani 15 gün boyunca kişi tuvalete çıkma, çıkamayabiliyor. Bir şey Aslında barsakların uzunluğunu düşündüğümüz zaman bu süre hiç de kısa değil. Yani o yüzden şey galiba çıkan, yani. çıkan olması Açabilir da... miyiz bunu acaba? Tabii. Ee, müsaade var mı? E, açabiliriz. isterseniz ben buradan tutayım. ince bağırsaklar. Evet, evet, evet açalım. Galiba evet. senin gitmen lazım ama tabii burası evet. <gülüyor> bu yemeyecek mi? <gülüyor> Dört, Burada bağırsak düğümlenmesi oldu. Hani açıldı. bu e, <gülüyor> <gülüyor> Ay, Çok güzel yapmışlar. Daha gideyim şu. mi? Evet. Bu, bu, Tabi yarısı. Bu 3 metrelik kısmı. Aslında kalın evet. ince bağırsan son kısmı oluyor burası. 3 parçaya ayrılır ama e, burası bizim ileum dediğimiz kısım. Şimdi <gülüyor> geriye gelelim. Bir de cejunum var. Daha yukarıda yer alan. Onu da Açarız yani toplamda çünkü bizim ince Kaç bağırsaklar metre hocam, 6 metredir. 6 metre oldukça uzundur. Düşünsene şey değil mi hani burada mesela bunu şöyle e, açıp yaysak bir deniz e, kortu kadar değil mi? Aynen şimdi normalde şu ince bağırsakları eğer ki ortadan kesip şu masanın üstüne açsak emilim yüzeyi bu masa kadardır. Hı. Ama eğer ki biliyorsunuz bunların içinde böyle parmaksı çıkıntılar Öyle. vardır. Bu parmaksı çıkıntılar... Emilim alanını dediğiniz gibi tenis kortu veya bir futbol sahasına yakın bir büyüklüğe kadar genişletir. Ve bu da kısa sürede emilimi sağlar. Ama tabii çölyak hastalığında veya belli bazı özel durumlarda, ishal yapan bazı durumlarda o parmaklı çıkıntılar yok olur, silinir, düzleşir bir e, tenis kortundan veya futbol sahasından işte bu masanın üstü kadar bir alana düşer bağırsak emilim alanı bu da daha tabii ki hazımsızlık şişkinlik çok güzel, bir sorunlar yani yaratır. gerçekten böyle hakikaten vücutla ilgili şeyleri düşündüğün zaman yani herkesin içinde evet. bir hani futbol sahası kadar tenis sahası kadar bir emilim alanı taşıdığını bilmek çok acayip bir şey. Yani damarlar tabii, da öyle mesela da, damarları da ucuca eklesen sadece bir kişinin vücudundaki ...dünyanın çevresini iki kere dolanabiliyorsun. Evet, inanılır Kesinlikle. gibi e yani, yani üzerimize taşıdığımız şeylere bak yani. İkinci beyin dedik ya, dediniz hocam... ...mesela son bir beş yıldır bağırsak ikinci beyin diye evet. bağırsan... ...ne kadar önemli olduğu vurgulanır oldu. Tabii eskiden. bu kadar uzun bir organ olunca... ...dört metre, altı metre arası ince bağırsak, iki metre kalın bağırsak... ...bunların bir idare sistemi de var. Hmm. Ve beyindeki nöron sayısının, beyin hücresinin yaklaşık... Üçte biri kadar bir özel nöronlar bu sindirim sisteminde sindirim sisteminin çalışmasını düzenlemek için var. Yani bunun anlamı beynin üçte biri kadar bir nöron, sinir grubu bağırsakların hmm. çevresinde var ve bundan dolayı ikinci beyin deniyor bağırsaklara. Hmm. Ama başka bir şey var. Hani bağırsaklarımız kendi içinde bulunan gıdaları algılar, hareket ettirebilir, çalkalama hareketleri yapar. Otomatikman kendi algılar, kararını kendi verir ilerletme konusunda. Ama tabii ki hani ikinci beyin olarak adlandırsak da bir problem çözemez, matematik problemi çözemez veya bilgi depolayamaz. İlk başta biz ikinci beyin dememizin sebebi bağırsakların içindeki sinir hücreleri, beyin hücreleri çok fazla diye bunu demiştik. Ama sonradan fark ettik ki bağırsakların içinde bir buçuk kilogram kadar bakteriler olunca veya bakteri, virüs, mantar veya mikrobiyata olunca bu araştırılınca ki bir buçuk kilogram kadar bir canlı kitlenin bizle etkileşim halinde olmaması mümkün değil. Bu canlı kütle beyinle haberleşiyor. Bunu yaparken sinir uçlarıyla yapıyor veya e kendi salgıladığı özel bazı maddeleri kana veriyor bu bakteriler. Mesaj ve buradan evet beyne mesaj sinyal gönderiyor Hı. ve böyle karşılıklı bir etkileşim var. Evet. Muhteşem Peki, bir mekanizma tabii. Kesinlikle. Ee, tembelliğin sebeplerini konuşalım mı? Yani bağırsak tembelliği duyarız evet. bazen. Benim evet. bağırsaklarım tembelmiş. Evet. <gülüyor> Doktor böyle söyledi. Ama neden tembel? Biz ne yapıyoruz? Nerede hata yapıyoruz? İşin açıkçası hani bağırsak tembelliğinde aslında yani bir diğer adıyla transit, yavaş transit, yavaş taşıma tipi kabızlıkta organik sebepler vardır. Bir de fonksiyonel sebepler vardır. Burada organik sebepler... Türkiye'de özellikle en sık görülenleri thyroid hastalığıdır. Yani hmm. goiter olarak halk arasında da biliniyor. Eğer ki troit hormonlarınız düşerse seviyesi metabolizma yavaşlar. Metabolizma yavaşlayınca vücut yavaş çalışır. bağırsaklar da yavaş çalışır. Eğer ki yeni ortaya çıkan bir böyle metabolizmada yavaşlamayı hissettiren işte çabuk üşüme yine kalp ritmi bile düşer. bağırsaklarda yavaşlama gibi bir durum varsa thyroid hastalığı mutlaka araştırılır. Ama öbür taraftan Kalsiyum veya mineral denge bozuklukları da bunu yapar. Örneğin kalsiyum dengesini bu tembel bağırsak hastalığında mutlaka biz değerlendiririz, ölçeriz hmm. kalsiyum miktarını, diğer mineralleri ölçeriz ve bir de tabii sadece bu değil, diyabetik hastalıklar da vardır. Diyabet e, bağırsak duvarındaki sinirlerin hasarlandırdığı için bağırsakların ilerletici hareketleri vardır. Onlarda bir yavaşlama olur. Evet, tiroid hastalığı, metabolizma bozukluğu yapan bazı mineral e, bozuklukları yapan hastalıklar, diyabet gibi hastalıklar tembellik yapar organik sebeplerden ama bazı beyin hastalıkları da yapar bunu tabii ki. Hmm. Örneğin alzheimer'de de olabilir bu, demans dediğimiz erken yaşlanmada olabilir. Fakat Özellikle beyin o, omurilik yaralanmalarında kabızlık veya bağırsak tembelliği olur. Ama bunlar organik sebeplerdi. Bunları kenara koyarsak halkımızda en sık görülen yaklaşık Türkiye'de %20 oranında görülen fonksiyonel e, e, kabızlık veya bağırsak tembelliğine gelirsek e, bunun iki tipi vardır ve e, bu e, beslenmeyle de ilişkidir ama bir tanesi de biraz evvel demiş olduğum gibi bir uçtan bir uca yavaş transitte ama ikinci tipi de kabızlığın e, dışkılama bozukluğuydu. Yani normal transit olur bir uçtan bir uca gelir bağırsak sonuna kadar ama son anda o dışkılama refleksini hareketini yapamaz. Hmm. Bu ikinci tip tabızlığı oluyor. Buna biz dışkılama bozukluğu veya dışarıya atım bozukluğu diyoruz ama tembellik demiyoruz. Şimdi hani bu fonksiyonel tipte olan kabızlık e, e, beslenme bozukluğunda Türkiye'de çok sık görülür. Normalde bizim 20-25 gram kadar posalı lifli diyet almamız, gıda almamız gerek. Ama eğer ki her gün karbonhidrat, hı hı. pirinç alırsak, patates alırsak, pilav yersek her gün, makarna yersek, pide yersek, börek yersek o zaman bu yediklerimiz şu kadar miktar ise bunlardan bağırsağa sadece şu kadar bir miktar ulaşır. Sindirilir en son posa çok az miktardadır bunlarda kalın bağırsağına ulaştığı zaman bağırsak bunu algılayamaz içinde dışkı olduğunu veya gıda artıkları olduğunu fark edemez ve ilerletici hareketleri başlatamaz onun için biz bol lifli gıdalar yemek zorundayız diyetimize bunu sokmak zorundayız şöyle yapalım mı şimdi evet. ekrana bir animasyon getirelim o e, animasyonda aslında nasıl sindirim sisteminin çalıştığını gösteriyor. Siz de onun üzerine arzu ederseniz ne olduğunu buradan anlatırsınız. Ekrandan da izleyebilirsiniz. Evet. Ee, şu anda bir kişinin işte mide bağırsak sistemini görürüz evet. isterseniz siz buradan anlatın. Şimdi yuttuğumuz gıdalar öncelikle mideye gelir. Tabi yemek borusu yaklaşık 30 cm'dir. Midenin bir ucundan bir ucu 25-40 santimetre kadardır ama sindirim ağızda başlar. Ağızda çükürük salgısının içinde amilaz denen özel bir enzim var. Orada başlar sonra mideye. Oradan da ince bağırsakları ve kalın bağırsağı geçer. Tabii burada ince bağırsaklar 2 cm kadardır ama e, asıl sindirim olayı. Burada gördüğünüz gibi parmakta çıkıntılar vardır. Yüzeyi genişletici alanlar. Bunlar e, ince bağırsaktaki bu e, bölüm e, asıl sindirim içindir. Emilim içindir. E, ama kalın bağırsak bir depolama organı görevi yapar. Şimdi bakın ince bağırsaktan gıdalar aşağıya doğru ilerliyor, ilerliyor. İlerlerken sindiriliyor. Evet. Şu anda kalın bağırsak kalın bağırsağa geldik. İşte bağırsak tembelliğinde bu ilerletici hareketlerde yavaşlama vardır. 32-34 şey saatin üstüne Bağırsak tembelliği dediğimiz zaman evet, e, hem ince bağırsakları hem kalın bağırsakları mı algılamak gerekiyor yoksa ağırlıklı kalın bağırsaklar mı? Kalın bağırsakı algılamak <gülüyor> gerekecek çünkü depolama ve ilerletme görevi asıl. Onu e, biraz böyle o zaman geriye alayım. Normalde ne olduğunu evet. şimdi sindirim sisteminin nasıl çalıştığını tekrar buradan göstereyim isterseniz evet. siz buyurun. Burada evet yutmayla başlar ilk başta yemek borusundan aşağıya gidiyor. Bakın ilerletici hareketler ve daha sonra ince bağırsağa geliyor. İnce bağırsakta gıdalar emilir. 4-6 litre sıvı girer ince bağırsağa ama çıkışı 1 litre'dir yaklaşık. Kalın bağırsağa geçti ve bu 1 litre 200 grama kadar düşer. Emile emile suyu emilir ve dışkı konsantreye bir hale getirilir. Evet. Ama o ilerletici hareketler yavaşlarsa işte biz buna tembel bağırsak diyoruz. O ilerletici hareketleri arttırmak için de ıspanak, pırasa... Lahana, kereviz, baklagiller, özellikle mercimek burada yine çok önemli çünkü lif miktarı çok fazla. Hı hı. Ve yine posalı gıdalar ve meyveler yemek zorundayız. Pür karbonhidrattan uzak durmak evet, durumundayız. Peki hocam yeri gelmişken o zaman e, tavsiyelere e, girelim. Siz de Tabii girdiniz ki. zaten. Çözüm yollarına. Tembelliğin çözüm yolları vardır mutlaka çünkü evet. duyuyoruz yani ne yapayım ya benim de bağırsaklarım tembelmiş mesela. <gülüyor> Bu vallahi kilo değil bağırsağım evet. tembel. <gülüyor> Şişlik. Ee, şöyle bir şey var ee, bizim e, hastalarımızın önemli bir kısmında eğer ki hafif bir kilo alma varsa... İlk yağların toplandığı yer bağırsakların <gülüyor> çevresidir vücutta. İnce bağırsakların etrafıdır. Biraz da böyle mide bağırsak şikayeti olunca gaz eklenince karın öne çıkar. <gülüyor> Ve hastamız, hastalarımız bu durumda da yani evet benim gazım var karnım bundan dolayı çıktı ön tarafa der veya bağırsak evet. tembelliğim var der. İşin açıkçası böyle ilk yağ toplanması bağırsakların etrafında ...olduğundan dolayı. Ee, Peki de, öneriler... Yani evet. şey, öneri... Mesela biz hep sağlıklı yaşam için... ...Akdeniz tipi beslenmeyi Hı. öneriyoruz ya... Evet, ya evet. ...burada da mesela Akdeniz tipi beslenme... ...iyi bir öneri midir? Kesinlikle tendariyle. bir numaralı yapılması Hı. gereken... ...çünkü Akdeniz tipi beslenmede günlük... ...lif miktarı 20-25 gramdır en az. İçinde yine zeytinyağı vardır. Lif miktarı ne kadar arttırırsanız... Hı. ...örneğin küçük bir miktar... E, ...lifli e, gıda aldığınız zaman... Hı posalı gıda veya kepekli ekmek örneğin bu ince bağırsaklardan geçer ve sindirilmeden geçer ince bağırsaktan. Özelliği de budur bu posalı gıdaların. Sindirilmeden kalın bağırsağa gelince kalın bağırsakta içine sıvı çeker, su çeker ve o giderek büyür ve kitle oluştur. Hacim genişletici bir özelliği vardır lifli gıdaların. Bağırsak bunu algılar. Evet burada dışkı var der ve refleks harekete geçer ve ilerletici hareketler başlar. Ama siz her gün çok az miktarda posalı gıda alırsanız bağırsak onu algılayamaz, ilerletmek için basıncını çok arttırır. Hı hı. Çok arttırdığı zaman da cepleşme, baloncuklaşma olur bağırsaklarda ve biz buna divertikül diyoruz. Yani hı. halk arasında da bilinen bir şey. Bu baloncuklaşma aslında ileride başımıza bağırsaklarda iltihaplanma delinme, hmm. kanama gibi sorunlar yaratabiliyor. Evet. Peki bol su tüketmek mesela sıvıyı arttırmak hani hep öyle düşünülür ya dışkıyı yumuşatmak için Tabii. sıvıyı arttırmak bir faydalı sağlayacak mıdır? Faydalı Aslında sağlayacak belli bir mı? yere kadar sağlıyor. Evet. Eğer ki sadece lif alırsanız lif bağırsağa gittiği zaman hmm. hani su çekecek diye siz az su alırsanız içine yeterli su çekemez. Ama hani ben e, kabızlığım var normalde 2 litre su almak yeterli hmm. biliyorsunuz veya işte kilogram başına 30 mililitre kadar. Ama benim var kabızlığım var bunu çözmek için 4 litre içiyorum derseniz evet bununla da bir sonuca ulaşamazsınız. <gülüyor> Biz şimdi cerrahlar evet. olarak böyle ameliyat sonrası tabi sık görüyoruz aslında kabızlığı. Evet, evet. E, ha hastalara hemen böyle ya işte hocam ameliyat sonrası çıkamadım falan dediği zaman kalk yürü diyoruz. Ya, eksersiz bir numaralı evet önerilerden birisi evet. bu Akdeniz diyeti sonrasında. Her adım attığımızda ayak yere vurduğu zaman bağırsaklara giden bir sinyal olur bu. On için biz hastalarımıza günde en azından 30 dakika yürümelerini tavsiye ediyoruz. Yürüyemiyoruz, dışarıya çıkamıyoruz diyenlere bile biz diyoruz ki evde sehpanın etrafında 15 dakika bu tarafa, 15 dakika öbür tarafa dönün. Bakın göreceksiniz 3-4 kilometre yürümüş olduğunuzu fark edeceksiniz diyoruz. Tabii bir tek yürüyüş ayakkabısı giymek lazım. Ne evet. Madde madde gidiyoruz o zaman hocam. Tabii. Ee, hareketi söyledik. Öğün saatlerine de dikkat etmek gerekiyor değil mi? Tabii kahvaltıyı Mesela. atladığınız zaman özellikle diyete girdiğiniz zamanlar hmm. sık oluyor. O zaman e, kabızlık daha fazla oluyor veya bağırsak tembeli, öğün atlamamak lazım. Ee, tabii bu kişinin harcadığı enerjiyle ilişkili, iki öğün mü, üç öğün mü, yani çok kalori harcıyorsanız üç öğün, az kalori harcıyorsanız iki öğün alıp arada e, ara öğünlerle devam edebilirsiniz. Tabii lokmaları iyice çiğneyin konusu var, bu önemli. Bu zaten her zaman yapmamız gereken bir şey, sindirim için. Ee, Tiroit bezi çalışması ve mineral denge bozukluğu kontrol edilmeli. Evet yani bunu her zaman yapıyoruz. Bununla ilgili birkaç kan testimiz var istiyoruz ve özellikle belli bir yaşım üzerinde gerçekten yeni ortaya çıkmış kabızlığım var. Birkaç aydır 3 günde 5 günde çıkıyorum diyenlere özellikle geriatrik yaşlı hastalarda tiroit hormonunun düştüğünü görüyoruz. Evet lokmaları iyice çiğnedik. tiroid bezi çalışması ve mineral Denge bozukluğu yine evet. kontrol edilmeli diye Tabii. Kan testlerini de yapacağız ama bir de şu var. Karın kastanı güçlendirmek lazım. Bir de burada aldığımız ilaçlar önemli. Karın kastanı güçlendirmek için de zaten bildiğimiz hareketler var. Ya yatacaksınız vücudu öne kaldıracaksınız ya da ayaklarınızı yukarıya kaldırarak eksersiz yapacaksınız. En azından 20 sabah 20 akşam bunu yapmaya çalışmak lazım. Çünkü karın kaslarının güçlenmesi karın içi basıncı arttırmaya çok faydalı olur. Bir de aldığımız ilaçlar burada önemli. Tabii özellikle yaşlı hastalarımızda kabızlık ortaya çıkınca bu alınan ilaçları biz kontrol ediyoruz. Çünkü kullanılan bu anti ilaçların önemli bir kısmı kabızlık yapar. Bazı ağrı kesiciler bile Kabızlık yapıyor. Veya bazı hastalarımızın 3-5-7 çeşit ilacı var. Hepsini bir arada kullandığı zaman yine kabızlık ortaya çıkıyor. Ve biz bunları birer birer değiştirerek bu problemi çözmeye çalışıyoruz. Hiç akla gelmez ama antidepresanlar da yapıyor galiba. Yapıyor. Bazı hocam? tipleri yapar özellikle. Evet. Ee, psikolojik bazı ilaçların e, e, kabızlığı da çok önemli evet. Peki Murat Hoca şimdi elinde e, şey tutuyor, bir şifa şimdi tutuyor. Biz reçete veriyoruz ama halk arasında şu reçete çok hocam. <gülüyor> Selda evet, sıkıntı bu... mı var? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, evet, bak bana çok iyi geldi vallahi. <gülüyor> <gülüyor> iyi. Şimdi şey e, probiyotik tabii ki ilk danıştığımız evet. e, reçete Hı. ama bu elimde. Tuttuğum Sinameke. Sinameke evet. değil mi hocam? Sinameke, Sinameke. İkisi sinameke. de söyleniyor. <gülüyor> Bizim <gülüyor> evet. kü Kübra editörümüz de diyor. Şey, sinameke diye bir çay var. Sinameke. Evet, Sinameke. Evet, bu oluyor. Şimdi bu tabii bu yaprak formu. Bunun daha e, öğütülmüş formları da var. E, Biz işin böyle açıkası. organiğini aldık hocam. Evet, bu organik olan. E, de, tabii küçük poşetlerde olanları da var. Evet, bu bunun gibi bazı bitkiler, barıt otu var, aloe var. Bunlar bir miktar etkisi mutlaka. Bir miktar Yok. etkili işin açıkçası ve karışık bitki çayları var. Birkaç çeşidi bir arada içeriyor. Özellikle kabızda hmm. iyi gelir deniyor ama şöyle bir şey var. Biz bunları tavsiye etmiyoruz, edemiyoruz. Burada da zaten evet preste zaten demledik. yapıyorsunuz, Biz demliyorsunuz, içiliyor. Sırasında. Gayet. Hani bir taraftan e, hani ilk günlerde çok rahatlıyorsunuz <gülüyor> ama. Tembel bağırsa e, yardımcı olacak mı bilmiyorum ama bu ses birkaç kişiyi tuvalete götürebilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evet. hocam peki şöyle evet. diyelim. Sinah demledik, kabızlık evet. sorunumuz var. Evet. Yani ya da İçteniz. tembel bağırsak evet. ne kadar Değil içeceğiz? Mi? Günde kaç fincan, fazlası zarar mı? Ne kadarı etki eder ya da etmez? İşin açıkçası kabızlığı olan kişiler bunu devamlı içmeye çalışır. Bunu ayda yılda bir, kırk yılda bir aldığınız zaman sorun yaşamazsınız. Ama bizim hastalarımız devamlı bunu kullanır. Hmm. Bunu kullandığınız zaman artık Sinameki'nin yaptığı bazı bağırsak bozuklukları vardır. Biz Aa. kolonoskopla girdiğimiz ya. zaman bağırsağın iç kısmını bizim hemşirelerimiz de hemen tanır. Bu hasta Sinameki'yi içiyor der. Çünkü hmm. e, Sinameki <gülüyor> ve bunun gibi baritotu gibi bir de bazı laksatif dediğimiz... ...kabızlığı çözücü ilaçlar da bunu yapıyor... ...bağırsağın içini siyahlaştırıyor... ...ama hmm. mekanizması şu... sinameki içtiğiniz zaman... ...bağırsağın iç tabakasını incecik bir iltihaplanma olur... Bakın, ...ve hücre ölümü olur... ...yani sinameki aslında... ...kalın bağırsağın iç yüzeyindeki hücrelerin... ...ölümüne sebep oluyor arkasından biz buna... Yani orada hücreleri burada. azaltıyor. Dolayısıyla emilim azaldığı için esasında yumuşatıyor. Kı öyle mi? O da o zaman zarar... Tabii bir de şu var. O kadar fazla de salınıyor ki iltihaplanma oluyor. O hücre öldüğü zaman Sinan Mekin'in öldürdüğü hücreleri. Bunu yok etmeye gelen bizim savunma hücrelerimiz var. Biz bunlara fagosit de deriz. Bunlar da gider o ölen hücreyi yakalar. içine alır ama bu esnada ortaya saçılan bazı maddeler iltihap oluşturur. Hmm. Sonuçta bunu içtiğimiz zaman ince kalın bağırsağın İç tarafında ince bir tabaka iltihaplanma oluşur. Şimdi bu acaba kanser yapar mı? Biz buna melanosis koli diyoruz ama... Hatta bunun görselleri de var galiba sizlerde. Şimdi evet, evet ekrana evet. getiririz. Yani bitki çayı deyip de nasılsa bitkidir ne olacak deyip böyle içmeyeceğiz. Tabii yani işin açıkçası şurada görüyoruz bu görseli. Hani yayında var mı bilmiyorum ama arka evet. evet gözüküyor şu anda. Bakın barsağın içinde nokta nokta siyah. Şu anda kolonoskopiyle var. bu arada barsağın içini görüyoruz. Yani bir Aynen. kamerayla barsağın içine girildi. Ve oranın içini görüyoruz şu anda. Evet, evet. evet ve sonuçta normalde kolonoskopide pembe ve kremimsi bir dokuyu görmeniz lazım. Burada çok koyu siyah alanlar var. İşte hmm. melanozis budur bunu gördüğümüz anda bu hastamız ya sinamiki kullanıyordur. Türkiye'de evet. en çok sinami ki. İkincisi de senle gruba özel bir böyle bağırsakları hızlandıran bizim de ara sıra kullandığımız ilaçlar vardır. Ama biz onları kısa süreli kullanırız. Fakat genelde hastalarımız bunları çok uzun süre kullandığı için hmm. devamlı ince bir tabaka hücre ölümü ve iltihap olduğu için biz bundan çekiniyoruz. Acaba bundan sonraki hayatında başımıza iş açar mı? Evet bununla ilgili çalışmalar yapılmış. Örneğin melanozuz koli ile veya bu sinami içimine bağlı boyanma ile ilgili olaraktan e, bir e, e, kanserle bağlantısı var mı diye araştırılmış. Gerçekten kalın bağırsak kanserinin komşuluğunda bu siyahlaşmalar bağırsaktaki boyanmalar görülmüş. Ve evet sinemik içende de var bazı kontrolsuz kabızlık çözücü ilaç kullananlarda hmm. da bu görülmüş. Tam bir ilişki kurulabilmiş mi? Halen birazcık e, bu şüpheli. Fakat biz hmm. şundan eminiz ki bir insanda devamlı bağırsağın iç yüzeyinde iltihaplanma oluşturan bir durum varsa bundan uzak durmalıyız. Hmm. Biz bunları kullanmak yerine volüm arttırıcı yani küçücük bir miktar aldığınız zaman içine çok e, sıvı çeken, su çeken, büyüyen ve bağırsağa kendi varlığını hissettiren... Ee, kabızlık çözücü ilaçları tercih ediyoruz ve onları kullandırıyoruz. Yoksa bunların ileriki dönemde başımıza iş açacağını düşünüyoruz. Her duyduğumuzu evet, da yapmayacağız değil mi? Tabii geliyor, tabii, değil. tabii. Hızlı hocam hızlı hızlı böyle arda arda birkaç soru alalım tabii mı? Ki, ha, evet. soru. Tabii ki. Haydi bakalım. Doktorum yanımda tv360 instagram adresimiz. Geldi sorumuz. Annem 60 yaşında şeker, kalp tansiyon ve goatırı var. Ayda bir kere tuvalete çıkabiliyor. Ne yapmalıyız? Ayda bir. Ayda bir. Evet bazı hastalarımız 15-20 günde bir ayda bir çıkabiliyor. Tabii çok konsantre bir hale geliyor dışkı o zaman kalın da Hatta taş taşıyor. Çok sert oluyor. Biz onu kolonoskopla girip. Ee, yok e, parçalar ayırıp öyle çıkartıyoruz. Evet bu kadar uzun olmaması gerek. E, tamamen suyu çekilmiş olacaktır. Mutlaka doktora başlıyoruz. Mutlaka tabi yani bu çoktan hani çok tabii çok tabii. önceleri araştırılsa ki şu ana kadar sorun yaşanmamış olabilir ama Hı. bundan sonra yaşanacaktır. E, şimdi bu tabi Guatır'dan olabilir. Tiroit hormonu düşmüştür. Araştırılması gerek ama aynı anda yanında da e, burada Şeker hastalığı var. Şeker hastalığı zaten bağırsak duvarındaki sinirlenmeyi bozacaktır. Hmm. Yani bir de orada hipertansiyon gördü. Tansiyon ilaçları da kullanıyor olabilir. Bunların hepsinin araştırılması gerekecektir. Evet. Yani Ve ona buradan, göre de Türk müdahale etmeyiz. Şey yani Tabii müdahale ilgili testlerin yapılması hmm. gerek. Ama hmm. halledilmeyecek bir şey yok. Bu evet. halledilir. Evet. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Bakın Türkiye'ye gelmedi yurt dışından getiriyoruz ama son bir buçuk sene içinde bu tembel barsa iyi gelen 3 grup ilaç vardır. Biz açıkçası bunların şu ana kadar tedavi edemediği tembel bağırsak evet, görmedik evet. bu çok önemli. Hocam süremiz çok evet. daraldı son bir soru ekrana gelmişken okuyalım. Sabah kahvaltıda bal ya da reçel yediğim zaman bağırsaklarım bozuluyor bazen bilerek tüketiyorum temizlensin diye ama sık sık yaparsam zararı olur mu? Şimdi bal veya reçelin içindeki maddeler önemlidir. Bazı kişilerde buna karşı intolerans veya hassasiyet vardır ve bağırsak eğer ki bir şeye karşı hassasiyet varsa onu atmak ister dışarıya. İshal olması veya kabızlığın çözülmesi hatta kusmada bir dışarıya atma ve kurtulmadır. Bazı kişilerde çileye karşı alerji vardır. Çilek reçeli olunca e, tabii ki bağırsaklarda çözülme olacak ama... Ee, bunun araştırılması gerek. Yani neden bu oluyor? Çok fazla da yapmamak lazım bunu. Evet, yani altta bir evet. intolerans olabilir. Sonuçta evet. biraz önce söylediğimiz gibi yediğiniz yiyecekler, işte alerjik bir reaksiyon oluşturup, oradaki iltihabı oluşturup, hücrelerin kaybına neden oluyorsa uzun vadede size zararı olabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgilerdi. Ben teşekkür ederim. Bugün bize konuk oldunuz. Harikasınız, Sağ olun. var olun. Çok ama teşekkür ederim. Bizle ederiz. kalın lütfen. Programı beraber kapatalım. Çok teşekkür Gerçekten. ederiz katıldığınız için. Gerçekten, ben teşekkür evet. ederim. Profesör Doktor Orhan Tarçın bizimle beraberdi sevgili izleyiciler. Bir perşembeyi de böyle geride bıraktık. Yarın yine saat 8'de karşınızda olacağız. Hoşça kalın Görüşmek üzere. Hoşçakalın.